Merhaba, ben Fatih Onur, Endüstriyel tasarımcıyım ve Voxys kurucu ortağıyım. Biz farklı branşlarda her biri kendi alanında uzman 6 kişilik bir ekibiz ve yıllardır arge alanında faaliyet göstermekteyiz. bir iş fikrinin fikirden ürün aşamasına ulaşana kadar gerekli olan tüm iş gücüne sahip bir gelişimdir. Bu durum geçtiğimiz yıllarda bize oldukça büyük avantajlar sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Bu iş fikrini ilk etapta kurucu ortağımı Orhan'la beraber 2018 yılında almış olduğumuz TÜBİTAK BİT desteğiyle hayata geçirdik. Çıkış noktası da bizzat spor salonlarında karşılaştığımız bazı problemlerdi. Orhan eski bir sporcu ve fitness yaparken yorulduğu zamanlarda ağırlığın altında kalıp sakatlanmaktan korkuyordu. Ve bu sebepten dolayı bir yardımcıya ihtiyaç duyuyordu. Yaptığımız araştırmalarda pek çok kişinin de bu sorunu yaşadığını, insanların yaralanmalara ve hatta ölümlere maruz kaldığını gördük. İşte o aklımızda neden fitness'ı teknolojiyle buluşturmuyoruz diye bir fikir oluştu. Zaten Orhan'la beraber iş hayatımızda bir kent mobilyaları firmasının Arge bölümünde başlamıştık. Ve yıllarca Arge üretim alanında oldukça deneyim sahibi olmuştuk. Üstelik günümüz teknolojisi de buna oldukça uygundu. Ve şu an ekibimizde olan yazılım ve elektronik alanında uzman kişilerle bir de ilişkimiz bulunmaktaydı. İşte tüm bu pozitif faktörlerle beraber Voxys Pro'yu hayata geçirmek için çalışmalar yapmaya başladık ve TÜBİTAK bir desteğiyle başarılı bir prototip ortaya koyduk. Home Studio taşınabilir bir fitness ekipmanıdır ve yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığındadır. 30 kilograma kadar kuvvet sağlayabilmektedir. Özel aparatları ile 200'den fazla egzersizi bir spor salonuna gitmeye gerek kalmadan kullanıcıya sunmaktadır. Tüm bu fiziksel özelliklerinin yanında dijital koçluk uygulamasıyla ile kullanıcının antrenman verilerini analiz ederek kullanıcıya yol göstermekte ve bir eğitmene olan ihtiyacı azaltmaktadır. Özellikle yoğun iş temposu, ev görevleri ve ufalan yaşam alanları gibi faktörlerden dolayı spor salonlarına yeterince vakit ayıramayan bireylerin evlerinin konforunda veya istedikleri her yerde spor yapmalarını sağlayan bir ekipmandır. Amacımız, fitness sektöründe yenilikçi ve yüksek teknoloji ürünler geliştirerek güvenlik, verimlilik ve zaman sıkıntısı gibi insanların spor yapma motivasyonları bozan faktörleri ortadan kaldırmaktır. Ayrıca dış pazarlara açılma hedefiyle ihracat odaklı satışlar için çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Böylece ülkenin ihracat büyüklüğünün artırılarak milli ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmektedir. Mevcut pazarın çok geniş ve hacimli olması, insan sağlığı açısından da önemli bir çözüm olması sebebiyle bu proje geliştirilmektedir. Ayrıca diğer fitness robotlarının da hayata geçirilebilmesi için gerekli imkan ve altyapıya ulaşılmasına olanak sağlanması, grup projenin yapılmasının en büyük nedenlerinden biridir. Bunlara ek olarak yapılan pazar araştırmalarına göre, bu projenin firmamızı büyüme hedeflerine ulaştırabilecek kapasiteye sahip olduğu açık ve net bir şekilde görülmektedir. Projemiz kompakt yapısı ile 200'den fazla egzersiz yapmanıza imkan sağlayan ve geliştirdiğimiz mobil uygulama ile kullanıcıyı tıpkı bir kişisel antrenör gibi yönlendiren dijital bir fitness ekipmanıdır. Geliştirdiğimiz ürünler için vizyonumuzu yansıtan güçlü bir logoya ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Logomuzu oluşturan X harfi düşeyde ve yataydaki hareketi ve spordaki zaferi sembolize etmektedir. Ayrıca güçlü bir hece olan ve İngilizce çalışma anlamına gelen work kelimesiyle belirli bir amaç için bir bütün halinde çalışan parçaları simgeleyen sistem kelimelerinin birleşmesiyle markamızın adı oluşmuştur. Hedef kitlemiz temelde yoğun iş temposu, ev görevleri, ekonomi ve pandemi gibi sebeplerden dolayı spor salonlarına yeterince vakit ayıramayan bireylerdir. Sizin de bildiğiniz gibi spor salonunda 45 dakikalık bir egzersiz için iş çıkışı, trafik, giyinme, duş alma derken 200 saatinizi ayırmanız gerekmektedir. Bu durum pek çok kişiyi bıktırır ve spor salonu üyeliklerini yakarak sporu bırakırlar. Amacımız özellikle bu kitleyi motive ederek spor yapmasını sağlamaktır. Hatta yaptığımız görüşmelerde spor salonları ve kişisel antrenörlerin dair ürünümüze oldukça ilgili olduğunu gördük. Spor salonları rakiplerinden ayrışabilmek ve dijital dünyaya ayak uydurabilmek için bu tür yenilikçi uygulamalara oldukça ilgi göstermektedir. Ayrıca son dönemde pek çok site türü yaşama alanlarında spor salonu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tarz projelerde hedef kitlemize girmektedir. Bu alanda amacımız fitness sektöründe yenilikçi ve yüksek teknolojili ürünler geliştirerek güvenlik, verimlilik ve zaman sıkıntısı gibi insanların spor yapma motivasyonlarını bozan faktörleri ortadan kaldırmaktır. Geliştirdiğimiz home studio ile bireylerin bir spor salonundan alabilecekleri verime, teknoloji yardımıyla ev konforunda ulaşmalarını sağlıyoruz. Dijital koştuk uygulaması ve kompak yapısı ile bir antrenere ve birçok farklı egzersiz ekipmanına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Kompak yapısı ve özel olarak geliştirdiğimiz dijital koşuluk uygulaması ile rakiplerin farklı özelliklerini tek bir üründe sunmayı ödeyebilmiştir. Patent başvurusunu yaptığımız elektronik kontrollü manyetik trenç sistemi ile uygulama üzerinden ağırlık değişimini saniyeler içinde yapmanıza imkan tanır. Yine tasarım tescilli özel gövde yapısı ile kolaylıkla farklı aparatlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Sahip olduğu sensör ile antrenman süresince hız verilerinizi alır. Bluetooth bağlantı özelliği ise o uygulama üzerinden anlık antrenman verilerinizi görmenizi sağlar ve antrenman geçmişinizi tutarak kullanıcıyı önerilerde bulunur. Bu süreçte bizi az da olsa zorlayan iki farklı durum ile karşılaştık. Bunlardan birincisi, ARGE faaliyetleri için gerekli finansman kaynağını sağlamak, ikincisi de gerekli numune parçaların üretimini yaptırmak olmuştur. Bildiğiniz gibi donanım ürününü geliştirmek oldukça masraflı, bir süreç olabilmektedir. Birçok parçanın imalatına ve denemesine ihtiyaç duyulur. Bu durum genellikle oldukça maliyetli olur. Biz bu durumun üstesinden piyasaya vermiş olduğumuz mühendislik tasarım hizmetleri, TÜBİTAK gelirleri ve koskep destekleriyle gelerek ürünümüzü üretim aşamasına getirmeyi başardık. Numune parçaların yapılması aşamasında ise oldukça radikal bir karar almak zorunda kaldık. Ürün parçaları, Torna ve CNC gibi talaşlı imalat yöntemleriyle yapıldığından Bunların düşük adetli numunelerini yaptırmak mümkün olmamıştır. Çünkü genelde fasoncular seri imalat yaptırmak istediklerinden numune parçalarımızı yapmak istemediler. Biz de bu durumu çözebilmek için atölyemizin masaüstü torna, matkap, freze, 3D printer gibi makineler aldık. Ve tüm bu parçaları bizzat kendimizi işleyerek MVP'mizi tamamladık. Bu durum hem kendimizi geliştirmemizi hem de projenin çok daha hızlı ilerlemesini sağladı. Artık yapılan prototip çalışmalarında dışarıya olan bağımlılığımız büyük oranda azaldı. Alacağımız bu föneli de makine parkurumuzu daha da geliştirerek bu bağımlılığımızı minimumu indirmek istiyoruz. Bugüne kadar projemizi, kamu fonları, öz kaynaklarımız ve proje danışmanlık gelirleriyle üretim aşamasına kadar getirdik. Hedefimiz pazara hızlı bir giriş yapmak ve bu sektörde öncü bir kuruluş olmak olduğundan üretim yapmak ve ekibimizi büyütmeye ihtiyacımız vardır. Bunun için de hızlı bir finansman kaynağına ulaşmamız gerekmektedir. Bu finansmanı sağlamanın da en uygun yönteminin kitle fonlaması olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle hedefimiz 2023 yılının son çeyreğinde ürünü satışa sunmak ve pazarda güçlü bir marka haline gelebilmektir. Bu kapsamda ürünlerin üretimi yapılacak, çekirdek ekibimiz genişleyecek ve güçlü bir pazarlama çalışmasıyla 100 adet Voxys satışı sunulacaktır. Bu satışlar sonrası elde edeceğimiz Pazarlama ve satış deneyimi ile global pazara açılması stratejimizi daha da güçlendireceğiz. Orta vadede hedefimiz, alacağımız yeni yatırımlar ve ürün satışından elde edeceğimiz gelirleriyle globale açılmak, üretim kapasitemizi ve ürün yerpazemizi elde edeceğimiz kullanıcı deneyimine göre geliştirmek olacaktır. Dijital koçluk uygulamasında ise üyelik modelini aktif edeceğiz ve gelirimizi arttıracağız. Ayrıca global pazarda öncelikli hedeflerimiz olan ve benzer ürünlere oldukça ilgi duyan Avrupa ve Kuzey Amerika pazarına ürünümüzü sunacağız. Uzun vadede üretim sayımızı daha da yükseltip Körfez ülkeleri ve Uzak Doğu gibi pazarlara açılmak istiyoruz. Home Studio için akıllı saat gibi aksesuarlarla kullanıcı veri analizini arttırmayı ayrıca VR ve oyunlaştırma ile ek satış içeriklerinin oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Bunlara ek olarak Diğer bir ürünümüz olan Voxys Pro ile satışa başlamayı da planlıyoruz. Voxys Home Studio dijital koşul hizmeti sunan kompakt bir fitness ekipmanıdır. Sahip olduğu mobil uygulama ile kullanıcının geçmiş egzersiz verilerini takip ederek kişiye özel antrenman tavsiyeleri sunmaktadır. İlerleyen süreçte detaylı antrenman analizleri ve online dersler gibi ek özellikleri de uygulamaya katmaya hedeflemekteyiz. Bu sebeple gelir modelimizin temelini donanım satışı ve üyelik sistemi oluşturmaktadır. Yani biz ürünü ilk etapta kullanıcıya ulaştırmayı, sonrasında elde edilen üyeliklerle de düzenli ve büyüyen bir gelir modeli elde etmeyi planlamaktayız. Ürün aparat satışları da bu gelir modeline katkıda bulunacaktır. Sünduğumuz tüm bu hizmetlere B2B ve B2C çalışmayı hedeflemekteyiz. Pazarı incelediğimizde özellikle ev fitness sektöründe iki temel ürün konseptiyle karşılaşmaktayız. Online derslerle yapay zeka desteği sağlayan mobil uygulamalar ve donanım bazlı teknolojik ev fitness ürünleriyle düşük teknolojili taşınabilir fitness ekipmanları. Teknolojik olan ev fitness ürünleri sabit yapıda taşınabilir olanlar ise genellikle düşük teknolojili ve mekanik sistemlerdir. Biz, Voxys olarak taşınabilir kompakt bir yapıyı teknolojiyle buluşturarak rakiplerimizden farklılaşmayı hedefliyoruz. Kullanıcı kitlemizin büyük bir bölümünü oluşturan bireysel müşteri segmentine reklam ve pazarlama kampanyalarıyla ulaşmayı planlıyoruz. Sosyal medya reklamları, içerik üreticileri bu hedef kitleye ulaşmamızdaki temel araçları olacaktır. Kısa vadede ürün satışları kendi internet platformumuz üzerinden yapılacaktır. B2B iş modelinde ise fitness merkezleri, spor kulüpleri, fizyoterapi kurumları, kişisel antrenörler, butik spor salonları ve inşaat projeleriyle iş birlikleri yapmayı planlıyoruz. Birebir görüşmeler ve ürün demolarının yapılması da planlanmaktadır. Böylece bu kurumların sahip olduğu potansiyel müşterilere de ulaşacağız. Maksusu olarak amacımız inovatif fitness ekipmanları üreterek bu insanların motivasyonunu arttırmak ve sağlıklı bir hayat stiline ulaşmalarını sağlamaktır. Bugüne kadar bu alanda yaptığımız çalışmalarla 2 adet patent, 2 adet tasarım tescilli başvurumuz bulunmaktadır. Ayrıca yurt içi pazarına baktığımızda güç antrenmanına yönelik dijital fitness ekipmanının bulunmadığını da gördük. Biz olarak bu misyonla ileride lider bir konuma geleceğimize inanıyoruz. Bize güvenen yatırımcılarla bu yolculukta beraber ilerlemek istiyoruz. Siz değerli yatırımcılar, bu yolculukta bize katılabilirsiniz.